Senarı. Antik dönem Nikomedya Krallığı'na kadar uzanır tarihinin dalları Ben Dilovası Konaklar şehrim Köylerim var sıra sıra Tepe tepe Demirtiler köyü Ta eskiden beri Demir döver gemilerine İşte tepecik Köseler Çerkeşli'de Halılarım Kilimleri, yemekleri Yağhanelerimle Demirciler Konağında Kalem işi bezemelerimle Ben Dilovası Yeşilini ormanından Mavisini Marmara'dan Alanı kirazından Morunu üzümünden Siyahını zeytininden Alan şehir İlmek ilmek Dokunmuş kültürüne bir kilim misali Bayram yeri Al gözün seyleyle beni İşte dil iskelesi. 2700 yıllık tarihi geçmişi Bir ucundan Mimar Sinan tutar Bir ucundan Osman Gazi beni Sene 1640 Evliya Çelebi Dile getirir şifalı suyunu diliskelesini. Ben Dil olması. Eğnercenin meşelerle dolu Sarılmış yolu Ormanlarla kaplı Deresi, ada tepesi Medeniyetin Berekete uzanan Cenneti Nice kahramanların Ayak izini taşır benim toprağım En kutsal tepede Yatar kahramanlar Kahramanı Yahya kaptanı Ben ben Yahya Kaptan Mustafa Kemal'e adanmış ömür nefer Mutlukta sayfalarca benden bahseder Ben Yahya Kaptan Gözü pek komutan, asker Tarşancın halkıyla dağıttım ruhu Ermeniye Bak yine gözümde uyku yok Gece yarısı uyku tutmadı beni Otuz kişilik Yüzlerce jandarma ile Sardılar beldemi Pehlivan Mustafa'nın evinden Alıp götürdüler beni Ben Yahya Kaptan Uzaklarda Ölüm sessizliği İçinde sonsuz Bir çığlık var Gözlerimdeki bulutlar Bir şehre Yağmur olmaya hazırlar Hani çeşmeler, Gülüp oynayıp sohbetler içinde, hani muhabbetler içinde, genç kızlar eğlenir, anneler sularını getirirdi. Hırık yalaklı, çeşme başında, bu kez ölüm, acı, keder belirdi. Önce başından vurulup, sonra başım kesildi. Çeşmelerin sesi desteleri 29 yıllık ömür vatan uğruna seve seve feda edildi. Beden ölür, çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Ben Yahya Kaptan. Şehitlik tacı başında. Tavşancıl tepesinden selam olsun Kemal Paşa'ya. Tüm vatan evlatlarına Ben Kartacalı Anibal Yürekli Onurlu general Şair juvenal, Mısralarında anar Koy terazinin Kefesine Anibal'ı Diğer kefeye Bütün komutanları Diye bana övgüler Sular ben de geçtim bu eşsiz diyar libis libisadan Sanki duyar gibiyim ayak adımlarını seslerini yüce kahraman Yahya ya Kaptan Kaç kazanılmış savaşa vezat senin onurlu o dik duruşun vatan yolunda Selamla karşıladım ayakta Ada tepede bayrak tepede dalga Esen rüzgarlar getirir senin cennet kokunu bu masum topraklara. Ben ben tavşancım 700 yıllık geçmişinin izini taşır taşın toprağım. İrene ve Halil'in aşkıyla başlar benim sevdalım. Hiçbir korsanla Çeteyle savaşmayla eğilmedi benim başım. Osmanlı'nın sahilinde bendim güvencesi. Rumlar, Ermeniler, Çeteler giremez kutsaldır toprağım. Zeytinin en hası, padişah sofralarının çavuş izmi kirazı. Fidenin mancahlısı, kuyu suyunun en tatlısı. Davul dövüştürürdük düğün kurduk Davul dövdürdük güreş tuttuk Bitirdik hasatları Festivallerle Eğlencelerle doyduk Ben tavşancım Karaburun'dan seyreyle Bende gün batışı Yağhaneler Hamanlar Kuyular Dağlar Bahçeler Pırıl pırıl sahil Skut içinde Tren garı Cumbalı evlerin Usta ellerden çıkmış Şaheser saçakları Kapıların Umutla çalan tokmakları, Açılan çifte kanatları Bilirim Bir yiğit yatar koynumda Kahramanlar Kahramanı Yahya Haptan Selam olsun sana! Selam olsun Yahya Kaptan'a! Yahya Kaptan gibi e, yurtsever, vatansever insanların tarihini öğrendikçe e, içimizdeki tabii ki vatan sevgisi, kardeşlik duygusu, bunların depreşmemesi daha da yapmaması elde değil bunun tarihini okudukça ilk zamanlar bende hani saçlarındaki tipler diken diken oldu böyle düşünün ülke esaret içerisinde esaret altında öbür taraftan da yurtseverler, vatanseverler vatanın kurtuluşu için mücadele ediyor Uluvender Atatürk'ün önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında e, Gönüllüler ordusu kurmaya çalışıyor. Bir taraftan da içindeki hainlerle düşman gözüküyor ama bir taraftan da içerideki hainlerle mücadele ediliyor. Yani günümüzde de 15 Temmuz'da biz bunları yaşadık. O zamanki 15 Temmuz'lar gibi hem içten hem dıştan Miraplarla savaşırıyordu. İşgal altındaydı ülkemiz. Ee, ama bazen ben hep sorguluyorum tarih bile anlatılırken o kadar mütevazi bir şekilde anlatıldı ki e, resmen işgal altındaydık düşünün işgal güçleri sayesinde biz buradan Anadolu'ya açılamıyorduk Efendim Dergesel yönetmenin İsrail Kahramalı konuşmaları yapmak üzere alkışlarınızı da buraya davet ediyorum diye Saygı kaymakamım Kaymakam'ın yüksek müsaadelerimizle salona sorsam mutlaka farklı farklı cevaplar gelecektir. Tarih, ilimdir, bilgidir, geçmiştir, kültürdür, sanattır, gelecektir. Tarih her şeydir. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Saygı Değer Kaymakam'ım, kıymetli Belediye Başkan'ım, değerli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün önemli bir gün. Bugün 5 Mart. Ve 5 Mart biraz önce slide'da da ifade edildiği gibi Yeşilay'ın kuruluşu. Evet, tarih boyu devlet ve millet olarak mücadeleler verdik. Ve özellikle bu mücadeleler gençlerimize hedef aldı. Tıpkı bugünkü gibi. Hep gençlik üzerine oyunlar oynadılar. Cephelerden kazanamayanlar masa başında bizi kaybettirerek... Biraz önce değerli kaymakam ifade ettiler, İstanbul'u işgal ettiler. İstanbul işgal altındaydı. O işgal güçleri Yahya Kaptan'ı şehir ettirdiler. Ve bugün de bu mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Başta Osman Paşa'mız olmak üzere 11 şehidimizi hayırla minnetle şükranla yad ediyoruz. Sözleri uzatmak istemiyorum. Saygı değerli kaymakam aylar önce... Yahya Kaptan değerlerimiz var Dilovası'nda bunları nasıl ortaya çıkarabiliriz? Ne yapabiliriz? Dediğinde Sayın Kayıp Bakanımla Bakanlığı'nın böyle bir projesi olduğundan söz ettim. Sayın kaymakamın Değerli Belediye Başkanı öncülü ettiler ve bir çalışma başlatıldı. Biraz önce Kaymak Belediye'mizin öncülüğünde yapılan bir filmi sunduk. Bu sene İstiklal Marşı'nın yüzüncü yılı ve bugün... Yeşil Ay haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanıyor. Nasıl Ayın kurulduğunu da görmüş ve öğrenmeyi biliyorduk zaten. Hatırlamış olduk. Ve 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü. 18 Mart Şehitler Haftası. Ve bu Mart ayında ceryan eden her şey ilk kez burada bu vesileyle ilk kez de belediyeümüzün öncülüğünde hazırlanan bir yüksek bilgilerimize sonduk. Evet, tarihleri uydurmaya çalışıyorlar. 250 yıllık tarihiyle Amerika. Dünyayı izah etmeye çalışıyor. Sahte tarihleriyle, hikaye tarihleriyle Avrupa, küçücük şeyleriyle bize hükmetmeye çalışıyorlar. Ama Dilovası'nı saygılar davetdiler. Kıymetli kaymakamım, değerli belediye başkanım, 2650 yıllık tarihi geçmişi var yazılı kaynaklarda. Anibal burada ve burada ilk sanayi hamlesi başlar Osmanlı öncesi ve Orhan Gazi Gemiciler Vakti'ni kurmuştur bugün sanayi organize sanayilerin başkentidir Dilovası ve Dil önemli bir geçiş yoludur ve Osmanlı'nın ilk kaplanı veryalarından olan Dil Baba bugün Dilovası toprakları içerisindedir ve Kurtuluş Savaşı'na geldiğimizde Dilovası Önce İngilizler, sonra Yunanlar tarafından işgal edilir. 101 yıl önce 1920'de İngilizlerin başka çıkarma yaptığı bir yer yoktu. Burası önce buraya çıkmıştır. Çünkü burası çok önemlidir. Burası milli mücadele, kurtuluş savaşına giden yolun güzel noktasıdır. Bütün cephaneye giden, cephelere giden silahlar, komutanlar buradan geçmiştir. Mehmet Akif ile beraber buradan yürüyerek Ankara'ya gitmiştir. İnönü'ler, Maraş'ın fevzi çakmaklar ve İnönü zaferlerinin komutanı. İsmet Paşa burada misafir olmuştur ve buralardan geçerek gitmişlerdir. Bu bölge, İzmit bölgesinin mehek noktası temel taşı Tavşancıklır Dilovası'dır ve Dilovası önemlidir. Dilovası dün ilçe olmadı. Dilovası Nizam Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 1936'da bugün Dilovası'nın ilç ilk mahallesi olan Tavşancık Mahallesi merkezi yapıldı. Sözümü uzatmak istemiyorum. Bir yedi dakikalık Kurtuluş Savaşı'nda Dilovası filmimiz var. Onu bir izleyeceğiz ve programımız daha sonra Yahya Kaptan anlatımda devam edecek. Son sözlerim şu. Evet, Dilovası'nda yaşayanlar olarak göğsümüzü gere gere ne kadar güzel bir berdeede bölgede yaşıyoruz diye gururlanmamız gerekiyor. 2000 650 yıllık tarihiyle ve en önemlisi de bugün Anadolu'nun her yerinden gelen doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden yetmiyor. Dünyanın birçok yerinden şu anda çok uluslu birçok sanayi kuruluşumuz var burada. 6 organize sanayi bölgemiz var burada ve aş için iç için gelen insanlarımız. Öyle bir kültür mozaiği oluşturmuşlar ki Türkiye'nin bir tablosu. Kıymetli belediye başkanım çok şanslısınız saygıdeğer kaymakam. Böyle bir yerde. Belediye başkanı, kaymakam, sanayici ve yaşamak, kültürlerin mozaiği, kültürlerin harman olduğunu birken Dilovası'nda yaşamak Allah'ın bir lütfudur diyor. Selam ve saygılarımı arz ediyorum. Saygıdeğer kaymakamım, değerli belediye Başkanı. Konuşmalarını yapmak üzere Dilovası kaymakamımız Sayın Mustafa Azmakam'ın teşkilini arz edelim. Teşekkür ederim. Evet, değerli Belediye Başkanımız, kurum müdürlerimiz, muhtarlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle dün şehit olan 10 askerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreğimizde bir ateş yaktı. Allah bu ülkeye başka Şehitler vermek durumunda bırakmasın. Yahya Kaptan 19. yüzyıl sonrasında Osmanlı'nın çok zor kaldığı önemli dönemde büyük mücadeleler vermiş Altanlar'da, Yemen'de ve en son İstanbul'a gelmiş. İstanbul'un işgalinden sonra da ülkeye milli mücadele katkıda olmak adına Dil gelmiş, Dil İskilisi'ne ama öncesinde İngiliz cephaneliğini basarak oradaki cephaneleri dil iskelesi, iskelesine getirip oradan karşılaştırıp taşımış ve burada özellikle halkı, yerel halka zulüm edemek karşı büyük mücadeleler yönelmiş ve burada halkın büyük bir sevgisini kazanmış. Tabi onun bu mücadelesi sırasında ona düşman olanlar da çoğalmış ve İstanbul teminliğine şikayet sonucunda buraya İstanbul hükümeti tarafından gönderilen askerler Hareke'ye, Hareke Limanı'na e, inmişler ve oradan tavşançıları kuşatmışlar ve yapay kaptan gibi bir e, milli kahramanı şehit etmişler. Yahtan katta, milli mücadele aşamasında şehit oluncaya kadar Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Öğren Mustafa Kemal Atatürk'e devamlı irtiba tarihinde olmuş ve milli mücadele için gerçekten burada çok önemli bir rol oynamış. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Aslında bizim tarihimizde kahramanlar, isimsiz kahramanlar, İsmini bildiğimiz kahramanlar pek çoktur. Sadece Çanakkale Savaşı'nı düşünerek düşünsek, oradaki kahramanlıklar, oradaki isimsiz kahramanlar sayılamayacak kadar çoktur. Aklıma Çanakkale Savaşı'nda büyük mücadele veren Yahya Çabuş, Yahya Kaptan'ın adası, Yahya Çavuş Ertuğrul Koyunda. 3000 İngiliz askerinden karşı 67 tane askeriyle 10 saat boyunca geçit vermemiştir. Öyle bir mücadele vermiştir ki İngilizler karşılarında imkansız olmadığını düşünmüşler. Gene Şehir Başı İnebolu'dan Ankara'ya, kanlıyla silah ve cephane taşırken bebeğinin üstündeki battaniyeyi. Cephanesinin üstüne örtmüş, cephaneler ıslanmasın diye ve bebeği şehit olmuştur. Gene Nene Hatun, Osmanlı Rus Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıklar herkesce malumdur. Bu ismini biz, hendikiyetimizde sıra, sıra getiremeyiz. Başta bu Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için Gazi olmuş, şehit olmuş bütün vatandaşlara, vatandaşlara binlerle alıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsiimiz bu kırışığa olsun. Yahya Kaptan, dinamız için çok önemli bir şahsiyet. Bugüne kadar belki yeterince ismini duyuramadım. Bu konuda son iki yıldır. Belediyemizin de öncülüğünde beraber onun şehit edildiği gün 8 Ocak onun anıtı önünde bir tören düzenliyoruz. Ama bu tabi tek başına bizim ilçi olarak düzenlememiz belki çok yeterli olmadı. Bu anlamda gazeteci İsmail Kahraman Bey de sağ olsun onun eee önderliğinde Dilavası Kültür Milliyetleri Koruma Derneği ile birlikte, çiftler Bakanlığı'na sunulan bir e, proje ile birlikte, Dilavasının tarihi değerlerinin de öne çıkartılması için bir proje onayı e, sağlandı. Bakanlık onayladı ve bu proje yürütülüyor. Bu törende bu proje kapsamında yapılan bir şey. Niye e, önemli? Çünkü Demin anlattığım gibi bu ülke nasıl oldu, bunu yeni nesillerimize tanıtmak zorundayız, anlatmak zorundayız. Dolayısıyla bu projeyle birlikte biz Yahya Kaptan'la birlikte Livas'ın her türlü e, tarihsel geçmişini de inşallah daha iyi tanıtmak durumunda olacağız. Ben e, bu programı düzenleyen, emeği geçen belediyemize, Milli Eğitim Büyüklüğümüze Kültür mirasını, Dilovası Kültür Mirasını Koruma Derneği'ne, İsmail Kahraman Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Dilavası Belediye'mizin öğrencilerimize hazırlamış oldukları gençleri daha ziyade ruh az önce başkanım da söyledi. O vatanseverlik ruhuna aşılamak adına bir slide gösterileri var. Ee, Sayın Karpakal'ın izniyle konuşmalarından önce bu sılar gösterisini sunmak istiyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu ve kültürel yozlaşma gençliğimizi tehdit ediyor. Bu belaya karşı herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. 1914'te başlayan ve Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren birinci dünya halinden yeni çıkılmış cephelerle 3 milyona yakın şehit verilmişti. Halka perişan ve gençler sahipsizdi. Sövügeciler savaşla yok edemediği gençlerimizi bu kez sigara, alkol, uyuşturucu maddeler yok etmeye çalışıyordu.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 İmzalanan Mongros mütarekesiyle son bulunca Galip devletler Anadolu'yu ve Türk varını paylaşmak Parçalamak için Dört taraftan saldırmaya başlamıştır Akif'in yanları Milleti saran yakındı Mongros ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgaller, 623 yıllık bir cihan imparatorluğunun Yıkılışı Onun derinden sarsmıştı. Buna rağmen yılmadan, usanmadan çalışıyor, çabalıyordu. Azimliydi, yeyse ümitsizliğe yer yoktu Akif'in hayatında. Yes öyle bataktır ki, ''Düşersen boğulursun, ümide satılsın sıkı, seyret ne olursun.'' diyordu. Halpten son derece bitkin, yorgun bir halde çıkan tüm milleti, vatanını müdafaa için silahlara tekrar sarıldı. Akif yine sahedeydi. Anlatıyordu, haykırıyordu, yasıyordu. 1919 yılına gelindiğinde ise Mehmet'e en kararın günlerini yaşıyordu. İstanbul işgal altındaydı. Araba'lu işgal edilerek parçalanmak hissetiyordu. Bu işgal Akif için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 işgalci kuvvetlere karşı direniş başladı. İşgal bazı aynınlarda mantıcılık fikrini oluşturmuştur. Akif bu mantı karşı şöyle aykırdı. Türkler 25 asırdan beri istiklalden muhafaza etmiş gemilettir. Bu tarihden müspet bir hakikattir. Türkler istiklalsiz yaşayamaz. ve zulüm yaparlar. Akşehir kayıtlarından Yunan birliklerinin 18 Kasım 1907'de Dilovası'ndan hareket ederek Tavşan Çınayesinin Avruka adına aldığını yazmaktadır. Tarih bilinci açısından geçtiğimiz iştah yıllarını unutmamalı. Tarih bilincine sahip olmalı. Tarih bilincine sahip olmak, her şeye sahip olmaktır diyerek Dilovası'ndaki tarih yolculuğumuza devam ediyoruz. Yeniler bak seher yedi Diviz kaçtı Yunan'ı, İngiliz'i Esaret dostum olamaz Ben dil obası Demirciler Tebecik, Çerkeşli göller Bir zamanlar Bahçeler ve şarkılar söyler Şimdi sanayi örgüsü Bu eller Kıyıca Ben dil obası devta, iyi bir şey. Yani doğru yola çıkıyoruz. Yüksek evlerde yeşillikler içinde bulu tavşan zediverken tarihi tavşanzı prestasyona doğru yürüyoruz. İzlediğiniz için bir komutan değildir. O vatana adanmış bir ömrün de sembolüydü. Vatan için millet için canını ortaya koyan Yahya Kaptan'ın ruhunu iyi anlayıp idrak etmemiz, yaşatmamız gerektir. Efendim, bu güzel ilçemiz Diloğası'nın, Tahşancı'nımızın sembolü olan kirazı, çavuş üzümü ve zeytini. Biz de köyümüzde bulunmuşluğumuzun bir hatırası olması adına Birazdan Yahya Kaptanımızın mezarında, anıtında ağaç dikme törenimize geçeceğiz. Ee, Naçizane ben kendi adıma, bu köyde bulunmuşluğumun açına böyle bir fidan dikme merasiminde bu üç fidanı e, dikmek istedim oraya. Özellikle getirdim. Buraya mahsus olan ürünlerimiz, buranın kendi tarihi dokusunu hatırlatması adına küçük bir detay olsun istedim burada. E, sizleri mezarlığımızdaki e, ağaç dikme merasimimize davet ediyorum. Programımız burada sonarmıştır. Hatırlığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Başkanım, dilovası ile ilgili şeyleri konuşacağız. Dilovası. İlişkiler. İlişkiler söz konusu. Tabii o zaman dilovasında bazı şeyler. Bu konuya Sayın orijinal telematik yapısında biz konu Eğitim almak üzereki <gülüyor> gençlerimizle bir <gülüyor> çok değil ama şu devre dönem oder. Ooo Teşekkürler sözler. Efendilerimiz var. başka bir başlasın ben Ya Rabbi mübarek cuma gününde bir araya geldik, beraber olduk. Bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi attığımız her türlü hayırlı ve güzel işi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, milli mücadele kahramanımız, Yahya Kaptan şehidimizi, büyüğümüzü anmak üzere kabri başında, anıtı başında birlikte olduk. Ya Rabbi, ruhunu şad eyle. Ya Rabbi, Alemin, bizlere dünyada iyilik ve güzellikle nasip ediyorsun. Ahirette de iyilik ve güzellikle nasip eyle. Sana layık bir kul olmayı, Peygamber Efendimiz ve vesselama layık bir ümmet olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amen, amen, amen. Nefsimizin şerrinden, kötü insanların şerrinden, şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eyle. Amen, amen. Bizleri hayırlı işlerde, güzel işlerde bir araya gelenlerden eyle ya Rabbi. Amen. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü kötülüklerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Amen, amen. Cümle şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amen. Haseten dün şehit düşen aziz şehitlerimize de gani gani rahmet eyle, yaralılara acil şifalar ihsan eyle, geride kalan ailelerine, milletimize sabrı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Tüm şehitlerimizin ruhu için, tüm geçmişlerimizin, ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Sayın başkanım bugün düzenlenen program hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Evet, bu hafta yeşil haftasa, eee yeşil hafta haftası nedeniyle bir program düzenleleri. aynı zamanda Yahya kaptanımızın şehitliğinde şeyinde bir plantekin programımız gerçekleşti. Bu plantekin programı bölgemizi temsil eden zeytin ağacı, asma üzümü ve temsil eden planlarımıza ektik buraya. Ben buradan gençlere tavsiyem lefhan sigaradan, tütün, de, tütün içeceklerinden zarar verecek her şeyden uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bunu Öder Atatürk'ün dediği gibi sağlam vücut sağlam kafada buldu. Bu vesileyle tüm gençlerimize de bu korona duyarıları davet ediyorum. Bugün ya kaptan e, pilovası için gerçekten Türk millet için büyük bir değerdir Bunu hatırlamak anlamında bir program düzenledik. Yine bu hafta zekamda bisiklet maaşının e, kabul edilmesinin yıl yıldönümü onu da bugün belediyemizde katkılarıyla birlikte bir e, programda andık bizim burada asıl amacımız gençlerimizi e, bu milli kahramanlarımız ve milli günler konusunda daha iyi şimdiliklendirmek onlara geleceğe yol alırken geçmişlerindeki e, milli değerleri de bilmelerini sağlamak idi. E, Tabi pandemi döneminde bu tür etkinlikler e, eskiden olduğu kadar e, yoğunlukta yaşanmıyor ama biz de ilçi olarak elimizden geldiğince gençlerimizin her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak kalması ve e, istikbale kendilerine güvenen doğru yolda giden bir yeni nesil olarak yürümeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir çabamızla umarım e, amacımıza ulaşır. Teşekkür ediyorum. Zeytin barışın sembolü zeytin. Medeniyetin timsali zeytin ve bütün medeniyetlerde kıymet ifade eden zeytin ve dinlerin kutsal kabul ettiği meyve yüce yaradanın üzerine ve tini ve zeytuni diye yemin ettiği zeytin ve barışın sembolü zeytin burası tavşancıl çavuş üzümünün ana vatanı, kirazın ana vatanı, şehitler diarı ve tarihi geçmişiyle muhteşem geleceğe sahip olacak bir kent dilovası ve biz Zeytin fidanını dikerek inşallah gelecekte hayırla yad ediliriz diye düşünüyoruz ve zeytin fidanımızı toprakla buluşturuyoruz.